Selamlar sevgili arkadaşlar. Yeni bir videomda yine sizlerle beraberim. Bugün size erkek çocuklar için yelek modelini anlatacağım. Burgulu erkek çocuk yeleği. Ben bu yeleği akıllı bir yünle ördüm arkadaşlar. Şu an arka sırasını örüyorum. Önlerini ördüm. Önleri 48 ilmek. Arkası 80 ilmek arkadaşlar. İnşallah yeleğim bittiğinde size göstereceğim ve sizinle beraber tekrardan öreceğiz arkadaşlar. Örmek isteyen bayanlar çok zevkli ve güzel bir model. Erkek çocuklar için. Kız çocukları için de yapılır. Dediğim gibi önleri 48 ilmek. Arkası 80 ilmek arkadaşlar. Çok da basit. Yeni örgeye başlayacak arkadaşlar bile çok rahatlıkla örer. Evet. Böyle. Şu an arkasını örüyorum. Bittiğinde tekrardan sizinle beraber paylaşacağım videomu arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Videomu beğenip bana abone olursanız, beni desteklerseniz hepinize minnettar kalırım arkadaşlar. Yeni bir videomda görüşmek üzere. Hepinize saygılar ve sevgiler. Hoşçakalın.